Çalotogaz'dan herkese merhaba, ben Emrah Çelik. Ee, geçen günlerde bir direk enjeksiyon bir aracın benzin enjektörlerinin temizliğiyle ilgili bir cihaz getirtmiştik ve bu cihazın videosunu çektik. Ee, videoyu henüz yayınlamadık çünkü biz e, temizlik yaptığımız aracın da 1000 km'deki verilerini görmek istedik. Benzin enjektörleri tıkanması. Nedir bu konu? Özellikle direk enjeksiyon araçlarda e, belirli bir periyoddan sonra aracın değerleri fakirde kalmaya başlar. Yani hava yakıt karışımı bize aracın fakirde çalıştığını söyler. Ve bu araçlarda genelde enjektör temizliği yapılması ilk etapta önerilir. Daha ileriki boyutlarda da enjektör değişimi isteyebilir bu araçlar. Direkt enjeksiyon araçlar biliyorsunuz enjeksiyonu direkt yanma hücresinde yaptığı için bu enjektörler sürekli bir ısıya ve kuruma maruz kalmakta. Bu da kilometre arttıkça bu nozullarında ufak e, çaplı nozullarda e, kurum birikmesi ve tıkanmalara sebep oluyor. Bu enjektörlerin temizliği genelde ultrason, ultrasonik temizleme cihazlarıyla yapılmakta. E, Türkiye'de bu işi yapan e, büyük şehirler haricinde e, ufak şehirlerde bu cihazlar yok. Bize de çok sık e, bu problem gelmeye başladı. Çünkü artık araçların birçoğu direkt enjeksiyon ve kilometre yap yaptı bu araçlar. 150 bin, 200 bin e, o bantlarda geziniyorlar. Şimdi doğal olarak biz de piyasada bu işit cihazı olduğunu gördük. Ultrasonik temizleme cihazı. Ve bu cihazdan 3 olarak aldık. Şimdi bir Kuga'mız var. 1.6 Kuga. Değerli aracın fakir çalışıyordu. Biz de şimdi bu cihazla temizliğini yaptık. Şimdi bakalım değerler düzelecek mi düzelmeyecek mi? Onu biz de merak ediyoruz. Görelim. Ona göre de bu cihazla temizlik yapmaya devam edeceğiz. Ki gerçekten işe yarıyor mu? Gerçekten enjektörleri kısa süreliğinde mi temizliyor yoksa Hakikaten kurumları temizleyip enjektörün ilk günkü performansına mı çeviriyor? Kontrol etmek istedik. Bu cihazla beraber yaptığımız Ford Kuga marka aracın enjektörleri 1000 kilometre sonunda kontrol ettiğimizde hala verileri düzgündü. Yani temizlik yapılmadan önceki gibi araç fakir çalışmıyor. Gerçekten olması gereken verilerde çalışıyor. Bu şu demek oluyor. Direkt enjeksiyon araçlarda ultrasonik temizleme bu cihaz da işe yarıyor. Güvenle yaptırabilirsiniz. Özellikle kilometre yapmış araçların birileri eğer fakir kalıyorsa enjektör temizliği muhakkak yapılması gerekiyor. Yalnız burada bir e, husus var. Kirlenme çok ileri boyutlarda olursa enjektör temizliği kurtarmayabilir. Enjektör yenileme işine e, gidilebilir. Bu da çok maliyetli bir iş. O yüzden özellikle araçlarınız kilometre olarak yükseldiğinde e, enjektörleri riske atmamak için muhakkak temizlik yapılmasını biz öneriyoruz. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.